Herkese merhaba sevdiğim saydığım, değerli canlar dostlar ben Cem Kervan, bu hafta Hakk'ın sevgisinde adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle ama önce bir soru sormak istiyorum. Hayatta en önemli şey nedir? En çok istediğiniz şey nedir? Hakk'ın aşkıyla tutuşup yanmaktır diye cevap vereceksiniz herhalde. Onun buyruklarını yerine getirmek ve onun sevinciyle dopdolu olmak, değil mi? Şimdi İsa Ruhullah'ın bir sözü var, çok güzel.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 siz de aynı şekilde birbirinizi sevin. Dostları uğruna canını vermektir bu. Ki bundan daha büyük bir sevgi yoktur. Dostlarımsınız siz. Buyruklarımı yerine getirirseniz eğer. Artık size kul cool demem. Çünkü bir efendi kullarına içine döküp sırrını söylemez. Ama siz dostlarımsınız. Çünkü manevi babamın bana söylediği her şeyi ama her şeyi sizinle paylaştım. ''Beni siz seçmediniz. Hayır, sizi ben seçtim. Sizi gidip meyve veresiniz diye seçtim. Üstelik vereceğiniz meyve de kalıcı olacak. Sizi seçtim ki manevi babam benim adımla dileyeceğiniz her şeyi size versin. Buyruğum şu, sevin birbirinizi.'' Evet ve buna göre bir değiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Hak'ın sevgisinde kaldığın gibi Biz senin sevginde Kalmak isteriz Hak'ın sevgisinde Kaldığın gibi Biz senin sevginde Kalmak isteriz Şahım Hak'ın seni Sevdiği gibi Biz senin sevginde Kalmak isteriz Şahım Hak'ın seni Sevdiği gibi Biz senin sevginde Halk isteriz. Buyurduklarını uygulayalım, sevincin ile tam dolu olalım. Gördüklerini uygulayalım Sevincin ile tam yolu olalım Birbirimizi de sevip sayalım Bir senin sevdiğinde kalmak isteriz Birbirimizi de sevip sayalım Bir senin sevdiğinde kalmak isteriz Kervanım sevincin bizde tam olsun içimizdeki coşku tamamlansın Kervanım sevincin bizde tam olsun içimizdeki coşku tamamlansın kalplerimiz aşkla tutuşup yansın Ey senin sevdiğinde kalmak isteriz kalplerimiz aşkla tutuşup yansın biz senin sevinde kalmak isteriz Evet biz hep onun sevgisinde kalmak istiyoruz Onun aşkı tutuşup yansın kalplerimizde Ve sevinci kalplerimizde tam olsun Dopdolu olalım sevinciyle Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyi verin Abone olun, yorum yazın Başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere Sevgiyle kalın, barışla kalın Es Sen kalın, hoşça kalın.